Selam kova ve balık arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz Ben Şengül Şengül'ün sihirli falları Dünyasına kanalına Efendim Hoşgeldiniz Sizler için kova ve balık arkadaşlarım 15 Eylül'e kadar ex partner tarot açılımı yapmak istiyorum giden sevgililer eski eşler veya küs olduğunuz kişiler sevgili eski erkek arkadaş eski sevgili kız arkadaşınız hiç fark etmiyor hayatınızdan gitmiş fakat çok fazla her şey kopmamış da hala daha nasıl diyeyim biraz böyle kırgınlığınız var, küslüğünüz var. Kimse kimse arayıp pek sormuyor. Sizin bu sevgililer, eski eşler bakayım geriye dönecek mi? Kim kime barış eli uzatacak? Kim ne düşünüyor? Şöyle bir bakalım sevgili önce kova arkadaşımızdan başlıyoruz. Ardından narin balıkçıklarımdan çıkacağım. Hadi bakalım onların... Küs oldukları ex partner eski sevgili daha doğrusu eski eş eski sevgili geriye dönüyor mu barış var mı varsa da kim barış eli uzalıyor onlara bakıyoruz canlar kim ne düşünüyor işimiz bu. Şimdi sevgili kova arkadaşım güzel insan bu taraf sizsiniz bu taraf karşı partner artık eski eş eski sevgili eski kız arkadaş eski erkek arkadaş her kimse bunu sizler biliyorsunuz izleyen kardeşim biliyor bazı şeyleri gördüğünüz gibi askıya almış bu insan birçok şeyini aslında aşmış diyebilirim maddi veya manevi ne sıkıntısı vardıysa geçmişte geçmişe bakmıyorum şu an ama tam olarak bir şeyleri bitirememiş çoğu gitmiş çoğu sıkıntısı gitmiş bu insanın tamam siz ise bakın ya karşı partneri tekrar geriye istiyorsunuz gelsin de güçlü adım atalım diyorsunuz ya da Şöyle güçlü adım atabileceğim bir ilişki yoluma çıksın isteyen sevgili kova arkadaşlarım var. Evet. Çünkü hemen üstünde adalet kartı gelmiş canlar. Adalet kartımız şunu söyler. Öncelikle geçmiş hataları göz önünde bulundur. Ona göre hareket et der. Sevgili kova arkadaşım. Bu partneri bazı kova arkadaşlarım. Tabi hepinize söylemiyorum. Bu partneri hata olarak görebilir. Ben geçmişte hata yaptım. Sağlam adım attığımı, ömürlük adım attığımı, güçlü adımlar attığımı zannettim. Ama o öyle biri değilmiş. Hata ettim diyecektir bakın. Kartlarım bunu gösteriyor. Bunlar yaşanmadı. Bu videoyu yayınladığım an itibariyle yaşanacaktır sevgili arkadaşlar. 15 Eylül'e kadar. Ve burada karar aşamasına geliyorsunuz. Karar aşaması bir delilik. Bakın delilik derler kartımıza. Karar aşaması. Bir anda bir karar alabilirsiniz. Ne kararıymış bu? Bu insanı tamamen bitirme kararı. Birçok arkadaşım bunu düşünecek. Bu kişi her kimisi. Çünkü geçmiş hatalar değerlendiriliyor. Ben, sizi, ben veya sen fark etmiyor. Biz, ben seni seçmekle geçmişte hata ettim. Güçlü adım attığımızı zannettim meğer atamamışım kova kardeşim söylüyor bunu bir delilik uç noktaya gelip karar alınacak bitirme kararı hatalar göz önünde bulundurularak karar alacak benim sevgili kova kardeşim karşı taraf ise bakın burada zaten bir şeylerini birçok şeyini aydınlatmış hala sıkıntısı bitmemiş fakat askıya almış yakın gelecekte de yine askı bekliyor hep askı neyse ya bu ay olmazsa gelecek ay olur bu ay olmazsa önümüzdeki ay olur yani kalkıp kıpırdamıyor bir mücadele yok askı askı askı tamam siz ise bakın burada şu kartlar şu üçü sizi sizin bu halleriniz burada aldığınız karar bitiş kararı olduğunu adım kadar eminim canlar ama her an her şey olabilir Bugün bitiş kararı alırsınız iki gün sonra plak tersine döner. Çünkü insan ruh hali kesinlikle değişkendir. Yine söylüyorum sabitler de değişkendir. Karşı taraf aldığı askının karşısında sizin aldığınız bu keskin karardan dolayı bakın. Aman Allah'ım kuşku, korku, ikilem arasında endişeli çünkü zaten sıkıntısı var tam olarak her şeyi aydınlatamamış gelse bir dert gelmese bir dert bir şeyler engel askıya almak durumunda kova ise keskin kararı vermiş hataları göz önünde bulundurmuş olayı bitirmek istiyor bakayım sizin bu partner bir anda ayağa kalkacak mı çünkü kova artık geçmişe örtü çekmek istiyor sen hatasın diyor hata sen benim için hatasın Tabii bütün kovalarımız mı söylüyor Artık burada kimin hayatı çıktıysa canlar. Yanlış anlamayın. Sevgili kova arkadaşım. Bitirmek istiyorsun. Burada açılımdaki kovamız. Hangi kovaysa o kova bitirmek istiyor. Karşı partner ne yapıyor? Bitirmenin. Bitirme isteği yapıyorsunuz yani. Bitirmenin ardından. Bakın korkular, endişelerin ardından. ise mücadeleye giriyor. Kendini ispatlamaya çalışıyor. Yani sizin bu. Partner eski sözlü, nişanlı, sevgili, eski eş fark etmiyor. Burada yatıyor, burada askıya alıyor. Ama kovanın kararlı olduğunu görünce aman da aman bizde şöyle derler. Paçalar tutuştu. Yani değil mi canlar? <gülüyor> paçalar tutuştu, kova kızgın. Karşı taraf kendini ispatlamaya çalışıyor ispatlamaya çalışıyor ama bir şeylerde de pek başaramıyor gibi bakacağız şimdi sevgili kovacığım plan proje yapıyor hmm, tamam güzel anlaşıldı durum kovacığımın yönünde durum anlaşıldı hmm, tamam burada ayrılık var canlar Ayrılık var. Karşı tarafta sizi bitiriyor. Siz ne yapıyorsunuz sevgili kova arkadaşım? Plan proje yapıyorsunuz. Çünkü karşı tarafınız geçmişe ait öfkeniz var. Kartta öfkeden söz eder. Ne yapıyorsunuz canlar? O bitişin ardından bakın planlar yapacaksınız. Mutlu aşk planları. Kiminle yapıyorsunuz? Gerçekte başka birini arayarak yapacaksınız. Helalsin bittiği başka birini arayarak yapıyorsunuz canlar bay veya bayan her kimse başka birilerini arayarak yapıyorsunuz çünkü bu kart karşı tarafa geldi verimsiz yani verimsiz olan yeri daha büyük verimli olan yeri kısa yani olumsuz canlar ve sizin bu vaziyetiniz karşısında karşı tarafta hmm, bence de kovacığım en doğrusunu yaptı o da sizi bitiriyor çünkü neden engelli bu insan değmez Bakın benim de senden kurtulmam lazım diyor. O da yıkım gerçekleştiriyor. Burada bunları yapıyor ama bir dönem kendini ispatlamaya çalışıyor, bitiriyor tek kelime. Aman boş verin. Aman aman aman yaramaz boş verin canlarım benim en güzeli size ait neyse değişim iletişim gerçek aşk neredeyse ona doğru yöneleceksiniz canım tamam bu taraf çıkaramaz ama şöyle bir şey var yine söylüyorum 15 Eylül'e kadar tamam 15 Eylül sonrası her her şey olabilir yüreğindekini söyle diyor sevgili kova sen de aynı şekliyle sanırım az önce hangi burcumuza geldi oğlak mıydı ona da aynı şeyi söylemişti bir benzerini şimdi size de aynı şeyi söylüyor kaçmak yok korkmak yok yüreğindekini söyle bitti Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde de sevginin pembe gülleri açacak diyor. Tamam açacak açacak da yani şimdi bu tiple bu tip birine de sevgiyi nasıl söylersin ya. Sevgi söylenilir söylenilir de sevgi de sevgiyi hak edene söylenilir. Ondan sonra Şengül konuşuyor diyorlar. Aa olmaz ki öyle ama. Cık. Söyleyelim söyleyelim ama kıymet bilene söylenilir. Öyle olmuyor ne yapayım ben de böyle söylemek durumunda kalıyorum canlar sevgili kova arkadaşlarım yolunuz açık olsun güzel insanlar çok çok çok böyle kral kısmetler bulmanız dileğiyle diyorum sizlere bitiş her zaman mükemmeldir yeninin gelişi demektir her bitiş bir başlangıçtır sevgili kova özgürlükçü kova hadi bakalım evet geliverir daha kralı evet Sevgili kova arkadaşlarımızın açılımlarını tamamladık. Şimdi sıra benim narin balıkçıklarımın küslerinde, gidenlerinde barış var mı, dönüş var mı? Kendim ne düşünüyorlar? Kim kime barış eli uzatıyor? Şöyle bir bakalım. Sevgili balıkçıklarımın karşı partnerleri geriye bakış yapıyor sevgili balıkçıklarım benim şöyle sizin açınıza çekeyim ki sizler de kartları rahat görün canlar evet balıkçıklar şimdi karşı partner geriye bakış yapıyor canlar acaba geriye dönebilir miyiz biz balıkla eskisi gibi olabilir miyiz bir yerde kartımız şöyle der yok canım geriye dönemeyiz mümkün değil artık eskisi gibi olamayız der ama tabii ki bir umutla taşır yani onu da söyleyeyim sizlere savaştan arınmış tahriplerden arınmış bakın geriye bakış yapıyor bu insan şu anda sizi özlüyor geriye bakış yaparak siz ise sevgili balıkçıklarım geçmişte güven sarsıntısı yaşamışsınız evlilik sarsıntısı yaşamışsınız çünkü hem evlilikten hem güvenden söz eder evet yuva kaybı yaşamışsınız Yaşamışsınız tamam bunlar belli artık aranızda her ne yaşandıysa fakat buna rağmen bu sizin karşı partneriniz yine de sizi kadersel aşk olarak görüyor bakın kadersel aşk diyor sevgili balık diyor eski eşim veya eski sevgilim benim kaderimdeki insan diyor çok iyi biriydi diyor imparator için en sevdiğim kral karttır doğurganlık bolluk bereket güçlü enerji kadersel aşktan söz eder bu partner sizi bu şekil görüyor. Çok güzel görüyor. Siz ise tabii ki yuva kaybı. Tamam, geçmişte olay bitti diyorsunuz siz. Olay bitti. Biz bitirdik artık. Bitti bir şekilde bitti. Bazı şeyleri de askıya almışsınız. Alacaksınız da önümüzdeki günler içerisinde sevgili balıkçıklarım. Çünkü hala bir şeyler aydınlatılmamış ama bir şeyler bastırılmış yatağın altına mı bastırdınız halının altına mı bastırdı, bir şeyler bastırılmış burada benim balıkçığım içinden çıkamadığı için bak böyle de olmuyor böyle de olmuyor artık işin eğri oturup doğru konuşacağız burası bu insana aitti bu başkasına ait benim sevgili balıkçığım başka birine yönlenmiş yani yönlenmiş derken yanlış anlaşılmasın artık başka birini bekliyor başka bir kısmet bekliyor İhtişam lüks onun için risk alabilecek Onu mutlu edecek Onun yüzünü güldürecek Ağlayan yüzünü güldürüp Ne bileyim onu mutlu edecek Birini bekliyor sevgili balıkçım Çünkü başkası adına çektim bunu Ona bu geldi bakın Tamam güzel Bazı şeyleri de askıya alıyor zaten Karşı taraf Bakın siz bu vaziyetinizde Karşı taraf ise Yıkım yaşıyor bakın yıkım Bir anda yıkılacak sizin bu duygularınız karşısında Çünkü siz artık tamam bitti diyorsunuz Sevgili balıkçığım Güvenim kırıldı Evliliğim yıkıldı Veya sevgiliydik de birlikteliğim yıkıldı Kay Ben kaybı yaşadım zaten Tamam ben kaybı yaşadım diyorsunuz siz Sevgili balıkçıklarım Birçoğunuz bunu söylüyor Tabi farklı düşünen balık arkadaşlarımın da olduğuna eminim Ama çoğunluk ne yazık ki bunu gösteriyor canlar Çoğunluk neyi gösteriyorsa ben onu söylemek durumundayım. Benim sevgili balığım diyor ki ben, ben kaybı yaşamışım. Artık bundan ötesi benim için kayıp değildir. Ben artık başka, başka dallar bekliyorum veya başka değnek bekliyorum. Evet. Ve yıkılan kule görüyorsunuz sevgili balık. Geçmişin olumsuzluğu, her şeyini bitiriyorsunuz. Sizin bu bitişiniz... Karşı tarafı çileden çıkartıyor. Oysa ki bu nedir diyor? Ben seni kaderimdeki aşk olarak görüyorum. Sen benim kaderimin aşkısın. Hemen plan proje yapıyor bakın. Hedef belirliyor. Tekrar sizin bu duygularınızı bir kenara attırıp eski balığı istiyor karşısında anlatabiliyor muyum? Siz ise karşı tarafın bu halleri karşısında ah benim narin balıkçığım saf balığım benim. Biraz da böyle ikilem arasında kalıyorsunuz canlarım benim ya ikilem arasında kalacaksınız karşı tarafın bu plan projeleri karşısında hedef belirleyecek ya sizi kendine çekmek için hani kötü de diyemem yani partnerinizi tabii ki de tanımıyorum canlar size de iyi gözle bakıyor zaten iyi görüyor sizi geçmişini bilemem ama şu anda sizi çok iyi görüyor onu da söyleyeyim siz ikilem arasında kalacaksınız bakalım bu ikilem nereye gidiyor bakalım mı canlar benim narim balıkçıklarım hadi bakalım hmm. ah bu halt yemeler yok mu hala o güçlü adım neredinde bakın yine sizin de güçlü adım atmak istiyor siz ise artık ailesi mi engel sizin aileniz mi engel yoksa farklı birilerim var bakın size azize geldi canlar sevgili balıkçıklarım geçmişi silmeliyim de kararlısınız benim güzel balığım geçmiş bitmeli aramızda engeller var diyorsun Ferdi Tayfor'un engeller var şarkısını hatırlattı bana bu aramızda engeller var evet hmm. neyse iki tane geldi tamam güzel olayı tamamladık şimdi aramızda engeller var Aramızda engeller olduğu için geçmişe örtü çekilmesi lazım diyecek benim sevgili balığım. Ardından seni tanıdığıma pişmanım. Keşke böyle olmasaydı. Ardından da bakın verimsiz duygular. Sizin bu tavrınız karşısında önce etkiniz altında kalıyor. Karşı partner bu insan. Sevgili benim narin balıkçığım. Ardından hop bitiş o da bitiriyor tamam yalnız şunu söyleyeyim sevgili balıkçıklarım yanlış anlamayın 15 Eylül'e kadar bu 15 Eylül sonrası bakarsınız 16 17 18 Eylül'de olay tersine verir. tamam hadi açayım mı ne olacak buyurun işte buyurun ben size demedim mi ah benim balıkçıklarım <gülüyor> yani 15'i dışına taştım be korkuyor sizi kaybetmekten korkuyor. Ne yapıyor? Hemen sizi aramaya koyuluyor. Ah be. 15'inde bıraksaydım keşke. Öyle iş mi olur? Oldu işte oldu. Ben bu balıkçıklarımı kıyamıyorum ki. Araştır diyor. Madem karşı partnere hemen evet demiyorsun sevgili balık. Melek araştır, inceden inceden araştır. Ona göre verirsin cevabı diyor. Tamam. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla yeni yolları araştır. Bir an bir anda evet demek istemiyorsan ya araştır bakalım. Eskisi gibi mi, değil mi? Sizi mutlu edecek mi? Edemez mi? Ya bir araştır öyle hemen kestirbatma demek istiyor meleğimiz. Ah benim balıkçığım. O kişi de bırakmıyor zaten. Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlarım, kova ve balık arkadaşlarımızın 15 Eylül'e kadar Eski eş, eski sevgili, ex partner, gidenler, küsenler onların açılımını yaptık sevgili arkadaşlarım. 15'inden sonra tekrar bir daha başlayacağız. Size zaten başlamaya gerek kalmadı. Sevgili balıklar <gülüyor> durum ortaya çıktı. Neyse efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise bilmeyen arkadaşlarım için çay aşk hayatınız kanalıma da abonelik bekliyorum. Buraya da abonelik bekliyorum. Benim oldum her yere 12 burcumu bekliyorum sevgili Kova ve Balık arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki yayınlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir an önce şöyle anlaşmanız, mutlu olmanız dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın Kova ve Balık arkadaşlarım.